Yerkenli ve motorlu çift kanalımıza hoşgeldiniz. Bir önceki bölümde dirsek bükünün güzelliklerini gösterip barbunya tarifimi vermiştim. Eğer bu bölümü izlemediyseniz ekranda beliren video kartını tıklayın. Yeni bölümümüzde dirsek bükünden ayrılarak Bozburun körfezine gidiyoruz. Bozburun limanında su ve yiyecek ikmali yapıp Kiseli Adası'na demirliyoruz. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, tarşanları beslemeyi ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şu an kaptanımız istikametimizi belirledi. Bozburun'a doğru seyre devam ediyoruz. 7 mil falan yolumuz var. bir buçuk saat. Hava su gayet güzel. Yelken açamayacağız. çünkü hava şartları yelken açmaya hem düşük hem de günümüze uygun değil. Böyle bir seyir olacak. Bu arada saydım 70 tane, 75 tane evet, falan tekne. Evet. Koyda 70 75 tane tekne var. Burada Bozburun'la e, Dirsek arasındaki e, Koylar var Buralarda da guletler var. E, acayip ticari tekne var bu sene Burada da bir plaj var Ticari bir tekne Orada duruyor Yavaş yavaş buruna doğru geçiyoruz Büyük ve güzel bir Yelkencik'le birlikte. Tango Charlie. Şamandıra var. Bakın bu e, Tehlike Şamandırası atabol burnunu gösteriyor bize. Orada kayalık vardı dökültü. E, i̇lginç yani denizin ortasında sayılık bayağı şey ve e, orası yani kayalık. Bozdur'un köpezi görünmüyor. İskerimizle beraber gidiyoruz devam ediyoruz. Burada şimdi Çanak Limanı var, çok güzel gözüküyor Çanak Limanı'na, göstermek isterim. Bu ortaca burnu, bu ortaca burnunu geçtikten sonra ayaca koyu var, ondan sonra da tavşan bükü var. Ayaca koyu ve tavşan bükü var bu burnu geçtikten sonra. Ben gözüküyor mu bilmiyorum orada bir işletme var Ayaca koyunda ee, koy geniş yukarıda da bazı ufak yapılar var köy gibi evler var böyle geniş bir koy ah teknenin hemen karşısındaki buruna kadar geliyor evet burası değirmen Bükü denilen bük şöyle devam ediyor ediyor ediyor şurada sancağımda küçük bir ada var karşıda tavşan bükü şey oluyor. Yani bu ikisi çok e, sığ bir suyla birleşiyor. Ben Doris'le 4 sene falan önce bu aradan geçmiştik dikkatli bir şekilde böyle iyi bir havada bunun gibi. E, şimdi de belki geçer, belki geçmeyiz. Bir demir atıp yüzmek istedik aslında. Şu plaja doğru demir atıp 5 dakika yüzme molası verebiliriz yani. Adası da burası. Bu arada Evet, bakın şimdi Doris iki buçuk metrelik falan bir suda şu an şu aradaki boğazdan geçeceğiz önce ben bir yüzüp teftiş edeceğim ki daha önce geçmiştik ya eminim de yanlış hatırlamıyorum diye hani hatırlamayayım sakatlık olmasaydı çünkü haritada deniz haritasında orada 50 santim su gösteriyor şöyle göstereyim bakın ekran çekebiliyorsa şurada derinliği 50 santim veriyor 50 santim çok sakat. Motoru falan kaldırıp palaları toplayıp gene geçersin 50 santimden bunda ama değişik olur. Salmayı zaten tam topladım. Şu an 60-70 santimde rahat yüzer bu tekne bu şekilde. 70 santimden aşağısı falan sakat ama burada bence bir 2 metre falan su olacaktır yani. Hadi bir buçuk kesin olacak gibi. Hem yüzeceğim hem zaten yani yüzmek için durduk terledik. Bugün hava sıcak. Şöyle bir yüzüp keyif yapacağız. Belli yani bu Bozburun'da zaten bu işler çok. Burada keçiler var. <gülüyor> Keçi o için iyi bir yer. Doğrusu orada. Bu geçiş onaylandı, yaklaşık en sığ yerde bile 1.5-2 metre su var. Dediğim gibi geçen senelerde geçtiğimizi doğruymuş. Çok güzel bir yüzmem olasından sonra Bozdur'un limanına gidebiliriz. Bir ne var? Ha. Neden? Thank you. Çok sığ sularda gidiyoruz. Merk buralar çok sığ. Şuradaki çiler var, bakın. Be. adaya koymuşlar derinleşti geçtik değirmemdikine veda yavaş yavaş ada boğazına doğru geliyoruz ee, burada şey gözüküyor bazı yıkıntılar gözüküyor Ada Boğazı'ndan orada bir tane daha Koy var Burada bir koy da. daha var Beni Ada Boğazı'na hemen gelmeden Bunların ismi yok ama keyifli güzel gözüküyor Karşıya duvarlar falan örülmüş yani bir şeyler hazırlanıyor Ada Boğazı'ndan geçeceğiz artık gözüküyorsun Şurası Kilise orada kalmıştık zamanında ön tarafına demir atmıştık Bu taraf artık boz burun tamamen. Bakın arası kadar sığ Otoyol cenneti de eskiden gördüğümde hala öyle. Okay. İkinci katı görebiliyor musunuz oradan? Her zamanki gibi kalabalık. Kızıl adaydı galiba şunun yanılmıyorsam. Arkasından devam edersek Söğüt'e gideriz. Şirin mi şirin Bozburun evleri. Deniz ağaçı insanlar olarak biz de burada bir arsa bakmıştık zamanında. Sonra satmaktan vazgeçmişti sahibi. Hey, bizim demir edemiz yer çok dolmuş. Ama onlar tur tekneleri, tur tekneleri gideceğiz, kalıcıyız. Eski bir kule burç. Şerideki de donanma gibi yani nedir o öyle Allah sen Bakın Ada Boğazı bu sefer burada kaldı. Şurada da küçük bir ada var. Adanın iki tarafından da geçirebiliyor. Buralar hep arkeolojik sit alanına giriyor. Zaten her yer kalıntı görüp, dolu yani. Yine adada da var. Belki kaleydi. Tam karşımız belediye marinası. Burada iyi mi acaba? Bence en öyle bağlamak. Bozdurun Liman'a bağlandık şu anda, hem de en sevdiğimiz yerin önüne gelmişiz, bilmeyerek Osman's Place Gordon Restoran. Burayı tavsiye ederim, çok tatlılar. Burada dış tuvalet de var, tekneciler için teknecileri seviyorlar. Çok güzel kalabalık, 1-2 saat buradayız. Demir atılarak giriliyor buraya, şöyle gördüğünüz gibi. Alışveriş yerleri de hemen yakın. Zaten şurada migros falan var. Fırın var. Biraz şurada ileride çamaşırlarınızı yıkatacak bir yer var. Şurası da zaten buranın e, ofisi. Hemen gideceğiz oradan. Su için ya da elektrik almak istiyorsanız onun için kart çıkaracağız. Vesaire vesaire. Bozgurumda minicik bir dorisçik varmış. Şurada şöyle her türlü ihtiyaçlar var bakın. <gülüyor> <Ve> Gordon Star Fiyatları <gülüyor> da gördünüz. Daha yani size nasıl bir hizmet yapayım. Nasıl bir hizmette bulunayım daha size. Hadi dur is bekle bizi. Hımm, hediyelikçi hemen bakmalıyım. Tatlıymış. Değil hmm. mi? Bu da tırda. Bu da tırda. Bu da tırda. Bu liraymış? Tanesi 5 liraymış. Seramiklerim. Bunlar 10 lira. Ben kolyemi de buradan almıştım. Bu Nerede 15 bu marketler hemen yakınımızda Manavımız Yılmaz Manav. Tamam. Yılmaz Manav'dan da gidiyoruz. Evet, <gülüyor> Yımbırtaları. <gülüyor> yımbırta, yımbırta. Tekneye koyalım istersen. Evet sonra bir şeyler yiyelim. Osman da kahvaltı yediyormuş. Oh -oh. Sağda da soktu var. Mert kaptan gömülmüş. 12,5. İlk defa artık yiyoruz değil mi? Daha yeni kahvaltı. <gülüyor> Gözleme nasıl güzel mi? Güzel şarj gözünü Tam da kordonda oturuyoruz <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Eda atladı. Gördüğünüz gibi kıçal çekti. Orada uygun bir e, işte kayayı da açtık. Şimdi kayaya bağladı. Ben buradan boşunu alacağım. Alalım boşunu. Eğer iyiyse iyidir Eda. oynar ama çıkar mı o? Çıkar mı dersin? Merhaba. Komşularımız var. gayet güzel. Ya o bizim tekne o kadar çekmez gibi geliyor bana Heda. Denge bak gene ya, Allah'ım yarabbim. Turkuaz, turkuaz. Turkuaz. Turkuaz. Türkçüaz. As, Türkiye'den Burada da tarihi eserlerin devamı yani. Hala şu anda üstümde bulaşıyoruz. Artık hamam mı? Tershane mi? Hamam mı Şükür? Hamam. Çapalı mı aldın? Çapalı yapmış halde teknenin çapası. Gördüğünüz gibi bu tırtıklı mağara dalıp da çözülmesi çok kolay. Yoksa işte e, kurtarma kancası falan lazım. Çektiği zaman çekiyor onu, bizim de çekiyoruz. Şimdi ben dalıp çapayı öbür tarafa taşıcağım. <gülüyor> Harika, ellerine sağlık. Böylece kimse toru yaşamadı, hadi gidelim. Mert yalnız yüzmüyosun bakıyorum da Keçilerimiz tam Şunların tatlılıklarına bakın Ay ipten korktu yavrum benim Hadi ya. Ay ipten geçemedi ya. Tüh bizim halattan ya. korktu ya, Tabii belki de yılan sandı Ay yavrum çok tatlı Ay bir tane dalmatçılı keçi var Dalmatçılı Ortalık teke koktu. <gülüyor> Biz de şöyle Datya'nın nurlu bademinden yiyoruz. Naviga dergisini badem kabukları için kullanıyoruz bazen. Bu dondurmacı, işte dondurmacı geldi diye bağırıyor. Magnum falan bir şeyler satıyor. Bayağı pahalı ama normal fiyatları değil. E tabi bu da motorla geziyor burada yani. Kampta, denizde, nerede olursanız olun. Mutlaka doğadaki hayvanları da düşünün. Bakın şimdi şurada çok tatlı tavşanlar var. Bakın. Çok tatlılar. Onlara artan sebzelerimizi verdik. Tatlılar şimdi Mertten korktular tabi. Birazdan inip yiyeceklerem eminim. Sağ olun. Hava yeni serinledi. Çok sıcak geçti bugün. Şimdi bu gece hali. Teknemizin ee, tabii kameralar çekemiyor geceyi, öyle söyleyeyim size. Ee, şu an biz bir mücadele halindeyiz, <gülüyor> tamam mı? Eda ile birlikte. Bakın ben mesela mücadelin birinci kısmı Bakın. şuracıkta biraz kıvırırsam nasıl olur? Eda yavaş yavaş mücadelesini kaybetmeye başladı. <gülüyor> İkinci kısmında Mert diyor ki. Şu an ben de mücadeleyi kaybetmeye başladım. Şimdi sıkıntı şu saat kaçtır daha saatlerimiz dokuz buçuk on civarı arkadaşlar Şöyle bir sıkıntı oluyor teknede ee, Oksijen e, gerek dalgaların şapırtısı gerekse hafif ninni tarzı böyle tatlı tatlı sallanmalar e, Nedeniyle Şu anda Eda şu Gördüğünüz yani şu halde ya şu. Bakın şu halde ya Şöyle yani, yani şey. <gülüyor> yani günün en güzel hani zamanları akşamdır bence ben severim yani hani güneş batınca yani şey yapmayı falan. Ama biz ne yapıyoruz zorla kendimizi inandırma etmiyoruz. Şöyle falan yapın bak. Şu anda dinleyin bak bak abi. Bak. Tamam mı herhalde duyuluyordur. Tatlı tatlı şapu şapu denizin sesi geliyor tamam mı? Ondan sonra ne bileyim. Hafif hafifte sallanıyor, ve öyle güzel sallanıyor ki yani. <gülüyor> İyi de bu da bir tane içince ama. <gülüyor> onlar ılık olan değil mi ben? Onları yeni koymuştum. Hayır bunlar soğuk. Bunlar soğuk olan mı? Hayır. Ha, soğuk olanmış.